Evet arkadaşlar videoma yeniden hoş geldiniz ve bugün size e, bir şey göstermek istiyorum. Yani bir sürprizim var. Arkadaşlar bakın o geçemediğimiz parkuru sonunda geçtik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada çok uğraşmıştık. Hatta şöyle e, tekrardan göstereyim. Hatırlamayanlar için. Buradaydık arkadaşlar. Diğer videoda izleyebilirsiniz. Buraya atlamaya çalışmıştık. Atlayamamıştık ama şimdi kolayca atlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Eninde sonunda buranın da taktiğini çözdüm. Şimdilik de buradayız arkadaşlar. At mıdır, deve midir, nedir? Bunların üstünden geçiyoruz. Çok tümsek olduğu için böyle. Şekilli olduğu için. Çok o yüzden düşme ihtimalimiz var biraz. Şuraya da atlayalım. Bir dakika. Evet bu tarafa da. Arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bu oyunda parkurlar sonsuz. Ay yanlışlıkla. Arkadaşlar biz bu oyunda space de zıplıyorduk. Ben M'ye bastım. Şimdi devam edelim yine e kolay zaten ama çok at var ya tamam Hoppa. sonra buradan böyle yapalım hop bir dakika düştüm böyle yavaş yavaş yavaş yavaş oyunun parkurları çok zor olduğu için İnternetten sürekli videolarını izledim. Buldum sonunda oyunu. 4 tane serisi varmış ve arasından en zorları da bu ilkymiş arkadaşlar. Oyun yapım tarihi 2011 bu arada. Yapım tarihi 2011 oyunun. Ve arkadaşlar geçtik. Görmüş olduğunuz gibi. O zor yeri de geçtik. Burayı da geçtik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Oppa ay, ay, ay yanacağım yanacağım yanacağım. Alo elması bari. Tamam yandık ama kristali aldığımız iyi oldu. Nasıl olsa. Kristali aldığımız iyi oldu. Seviye artışımız biraz daha yükseldi. Bataryayı fulllememiz lazım arkadaşlar. Mas mavi yapacağız orayı. Ya bu çok zor ama zıplanmaz ki artık. Ya artık bu kadar değil yani. Arkadaşlar bu arada e, ben görüntümü kuramıyorum. Bir saniye. Şimdi bir kurmaya çalışacağım. Tamam. Şunu alçaltalım. Tamam arkadaşlar. Kurdum ben görüntümü. Alttayım şu anda. Hatta şu sekmeyi de şöyle yapalım. Biz. Bu burada kalsın. Çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Tamam. Biz buradayız arkadaşlar. Çok dar, daraltalım böyle. Çok daraltalım. Baya daraltalım bunu. Üstten de. Tamamdır arkadaşlar. Görüntü ayarlarıyla daha fazla oynamayalım. Ve evet. Devam edebiliriz parkurumuza. Görüyorsunuz zaten buradan. Ben arkadayım. Görüntü ayarını tam yapamadım arkadaşlar ama bugünlükte böyle olsun. Çünkü e, ben oyunu şu anda kendi bilgisayarımda değil başka bir bilgisayarda yaptığım için. Bunun kamerasında bir problem var. O yüzden kendimi e, size yansıtamıyorum. Gerçekten özür dilerim. Of, çok zor. Bu ne ya? Bir de buraya ile uğraşmak istemiyorum. Yani iki tane yer geçtim. Hemen burada da kalmak istemiyorum. Ya. Oha. Çıldırmış bu oyun. Yeter. Tamam. Çok üsteyim. Uy Arkadaşlar. Buradan oraya atlayacak halim hiç yok. Şöyle geçerim yani. Tamam tamam. Geldik. Geldik. Geldik. Oha. Çok zor. Fakat. Kestirmeden gidebiliriz ama... Kestirme de zor gibi gözüküyor. Kestirmelerin bu şekilde olmaması lazım. Kestirmelerin bu şekilde olmaması lazımdı. Evet. Zıpladık zıpladık. Yine zıpladık. Ve buradan da zıpla. Sonra birazcık... ...sola doğru zıpla... Zeyire sakın değil mi? Hop, evet, o boşluktan da atladık. Süper, geçtik şu anda orayı da. Evet, bunlar zıplatıcı. Bunlar aslında yani bilmiyorum arkadaşlar. Eyva, eyva zıplatma, zıplatma dur, zıplatma, dur. Bunları sıra sıra yapmamız lazım. Böyle direkt öbürkinden bir tanesini atlamadan diğerine geçmemiz lazım. Çünkü bunlar ciddi arkadaşlar. Yani bunları öyle kolay almayın. Bunlar ciddi parkurlar. Bu zıplamalı trambolin yerler. Şimdi ilk önce kendimizi verelim bunu yapmaya. Bir tane atladık tamam. İkiyi de atlayalım. Bu oyun ne yapıyor? Hiçbir şey anlamadım. Ne, yani? ne Ne? Ne? Nereye attı o beni? Ha. Bir an ekran bu tarafa baktı da ben de buradayım sandım. Bayrağa geldim ben checkpoint çektim yani. Nasıl olabilir ki? Tamam tamam dur dur dur dur dur ne olur dur dur dur dur kayacağım kayıyorum kayıyorum dur kayıyorum. Kayıyorum bu ziydi bir şey değil zıplatıcı bu zor gerçekten zor ve burayı da geçtik. Evet duvardan duvara e, diyor Duvardan duvara sıçrayacağız. Okey. Kestirmesi de var ama bunu da bir deneyeceğim yani. Yapıyorum. Yapıyorum oha. Hadi be. Yine kestirmeden gideceğiz arkadaşlar. Yanda şöyle bir tane kestirme vardı orada üstte. Evet. Yarın yine e, bunun devamını çekeceğim arkadaşlar bu arada. Bu sefer kendi bilgisayarımdan yapacağım. Ve görüntümü size daha kolay bir şekilde yansıtabileceğim. Evet. Bu kestirmeyi de bitirelim. Kestirmelerin hepsi böyle galiba. Bunlar, Bunlar hakkında pek bir bilgim yok ama. Kestirmelerde hep böyle zehirlerden atlıyoruz herhalde. Bu yeşil şeylerden atlıyoruz hep. Şunu uzun yapmasanız şöyle yılan gibi. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Ya bu kadar olmaz ama artık ya. Acaba bir şey diyeceğim. Direkt geçebilir miyim? Oha. Oy. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kendime hayran kaldım şu anda. Olamaz. Büyük bir şey başardım ben. Duvardan duvara sıçradım. Vay canına. Ya. Of of of of of of of of. Bana göre burası çok uzun. Ya bu da artık Çığırından çıkmış. Ya ben burayı nasıl geçeyim? Kürdan kadar yer. Zıplanacak yer yok. Yer yok. Nereye zıplayayım ben buradan? Nasıl bir şey bu? Çok uçtayım. Dur düşeceğim. Düşeceğim. One minute. Bir dakika. Bir dakika. Ama artık bu kadar da abartı yani. Hayır ben bu kadar zoru nasıl yapayım peki. İki seviye olduk bu arada arkadaşlar. İkinci seviyemiz olduk. Ya bu kadar zor nasıl yapayım ya? Bu ne ya? Ha ben bunları başka bir şey zannediyordum. Kestirmesi varmış bunun. Ama kestirmesi de zor. Ben böyle onu yine zehirli bir şey... Ya bu nasıl bir kedi kafası ya? Ya ya şu kadar, şu kadar, şu kadar bir şey ya. Zıplanacak alan yok alan alan. Alan yok zıplanacak. Bu oyunu sevmemeye başladım. Tamam tamam tamam düşme düşme dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur tamam. Uh. Keşke böyle bir parkur yapmasaydınız. Hadi hadi git. Direkt böyle atlamayı denesem düşme düşme düşme. Düşme, düşme, düşme, düşme. düşme, düşme, düşme, düşme, düşme, düşme. Yapmıyorum bir şey, bir şey yapmıyorum. Hop, düşme, düşme düşme. Hah. Çok yavaş geçmem lazım. Düşme. O kuyruğuyla kafasının arasına atlamam lazım. ha. Ah, ah, ah. ne, ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Bugün şanslı günümdeyim galiba. Oppa, oppa, oppa. Videomuz 12 dakika olmuş bile. 13. dakikasında daha bitiriyoruz arkadaşlar. Ve videomuzun devamı da gelecektir. Videomuzun devamı gelecek. Ve arkadaşlar sizin için ben burayı da geçiyorum. Geçmeye çalışıyorum doğrusu. Ya bu da çok zor. Bu da aynı şekilde. Bunlar insanın yapamayacağı şekilde ekip parkurlar. Ben ben yapamıyorum. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gör, görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor buraya. Dur. Ya değmedim bile. Yalan. Yalan. Yalan. Küleyen yalan. Hiçbirine inanmıyorum. Nerede değdim ya? Gördünüz mü? Nerede değdim? Yalancı oyun. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Burada ölmüştük. Burada ayağımız zehire değmişti. Ve ayağımız zehirlenmişti. Ne kadar saçma ya. Ayağımız zehirlendi. Ayağım kanadı desem neyse de. Ayağımızdan bile zehirleniyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Ayağımızdan bile zehirleniyoruz ya. Evet. Arkadaşlar. Ee, bu videonun devamı da gelecek arkadaşlar. Ve daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone butonundan. Ve çanı da açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.